Elektrikli araba tutkumu var ama Apple almazsın herhalde. Zengi uygun fiyatlı araba. gelirse alırız yani. Zelepki. Apple'ı Apple uygun fiyat. T like. şey şeklinde ekran ne bileyim bana biraz enteresan geldi ee, ama. Yani Özgür Set'in yenilikleri açık oldu ya. Yani. Evet. Bu kafadan kurtul artık ya. Teste gelirse de incelemek isterim. Yani ya. Sen 3310 incele. <gülüyor> Şimdi onun fiyatı da açıklandı 6000 lira bence gayet. Yani uygun, dürüst olalım. Bana pahalı geldi ya. Let go ölücülere var ya. <gülüyor> Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri Türkcell'le Teknoloji Haftalık Bakış programımızın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Özgür Çetin. Ben Osman Tufan. Bu haftada yine teknoloji gündemi yoğun bir şekilde bizi meşgul etti. Şimdi gündemin önemli konulardan bir tanesi Apple'la Kia'nın işbirliği yapacağını duyurmadı ama çok yüksek oranda yani Artık çünkü Kia'nın borsadaki şeyi hisseleri falan da Sadece söylentiyle o hisseler. Yükselmezdi. O zaman evet. Apple araba mı geliyor Osman? Apple zaten uzun süredir araba üzerinde çalışıyordu. Geliyor ama kime geliyor? Sana bana gelmiyor muhtemelen. <gülüyor> evet. Fiyatlar tabii yüksek olan cevizler. Tabii sen de. elektrikli araba tutkun var ama Apple almazsın herhalde. Ya bilmem alırız ya niye almayalım. Uygun fiyatlı yani. gelirse alırız yani. <gülüyor> <gülüyor> Zelesi. Apple bu uygun fiyat. Yani. yani tabii şimdi Kia ile anlaştı ama bu biraz şehirdeki insanlarda çünkü Kia çok böyle hani üst seviye bir şey marka değil demek oluyor evet. bu hani Barcelona'yla Fenerbahçe Spor'un maç yapması gibi falan dostluk evet. maçı evet. ayarlıyorlar aralarında. Öyle bir şey oldu. Hani herkes şey bekliyordu. Apple işte Mercedes'le anlaşsın, BMW'yle anlaşsın, ne bileyim Porsche'la anlaşsın. İşte Volkswagen Onu seninle yazışmıştık yani hatırlıyorsun. Evet. Yani Mercedes Apple'a otomobil geliştirmek yani çok mantıklı olmayabilir. Kendisi o geliştirmek varken neden Apple'a geliştirsin? Ya zaten o geliştirme olayı sadece motorla bence hani sınırlı kalır. Apple yine iş dizaynını falan kendi yapar muhtemelen. Evet, ekosistemi kendisi. Yani dışarıdaki yeri. tasarım çizgisini de kendi ayarlar diye düşünüyorum ben. Çünkü biliyorsun Apple'ın sadece bir tasarım kafası var böyle. Ama bu arada dünya değişik bir yere doğru gidiyor farkında mısın? Elektrikli otomobiller yani, çok gitmeye başladı. Teknoloji firmaları da artık otomobil üretmeye başlıyor. Mesela Tesla. 10 sene önce Tesla'da bir marka yoktu. Şimdi dünyanın önde gelen otomobil markalarından birisi haline geldi. Bir de geldi. şey olayı var. Tesla mesela senelerce zarar etti. Sürekli Tesla bu ay şu kadar zarar etti. Tesla Bakıyor bu mu ay bu kadar çıkıyor mu filan diyorlardı. Evet. Hatta bir ara bu geçtiğimiz günlerden hani genç GameStop olayı vardı. Onun aynısını Tesla'ya da yapmışlar zamanında. Fondamışlar evet, falan. Evet, i̇flas evet. etmesini şey yapmak için bu Wall Street'te vesaire. Ama tabii Elon Musk bir şekilde oradan sıyırmış işi. Şimdi bakıyorsun Tesla artık dünyanın en değerli şirketlerinden biri haline gelmiş durumda. E, muhtemelen arkadaşlar önümüzdeki süreçte farklı isimlerinde yine otomobil pazarına girdiğimizi duyabiliriz. Ne bileyim belki bir Samsung da Ben de elektrikli otomobil üreticim diyebilir. Çünkü çok zor bir şey değil, değil elektrikli abi. motor. Evet. Değil. Elektrikli motor şey gibi değil çünkü. E, i̇şten yanmalı motor gibi değil. değil. Evet. Yani arkadaşlar elektrikli motorlarda belli bir kalıp var. Bu kalıbın üzerinde sadece motoru güç vermeniz gerekiyor. Ne kadar güçlü motor üretirseniz o kadar yüklü bir eşyayı vesaire hareket ettirebilirsiniz. Burada önemli olan şey batarya teknolojisi. Evet. Bir de otomobilin iç teknolojisi. İç teknolojisi zaten Apple'da var, Samsung'ta var. Yani bu tarz markalar zaten bunları üretiyorlar. Biliyorum. Tabii ki. O yüzden bu sorun olmayacaktır diye düşünüyorum ben. Şimdi LG'nin Wink isimli enteresan bir telefonu vardı. O da Türkiye evet, satışa sunuldu. Wing. Değil ki böyle okay. T şeklinde bir telefon yani bana çok anlamsız geldi o tasarım ama belki sevenleri vardır. Ya aslında onu şey için yapmışlar ya böyle hani ne bileyim youtuber tarzı falan böyle youtuberlar için. Abi yani t şeklinde ekran ne bileyim bana biraz enteresan geldi yani, ama. Yani, özgür Set'in yenilikleri açık ol yani. <gülüyor> evet. bu kafadan kurtul artık ya enteresan gel. Çünkü olmam, fiyatı 14.999 lira yani 15.000 lira katlanabilir telefonlarla yarışan bir fiyat söz konusu ama evet. Amerikan gibilerine baktığında da artık 14.15.16. 20.000'e bin kadar yolu var yani, biliyorsun. O tarz bir fiyat o yüzden... şeyi var ama sadece Turkcell'de satılacakmış galiba. Yani en azından bize gelen bültende öyle yazıyordu. Ha öyle mi? Turkcell'de. Operatör üzerinden Aynen. Türkler satılacak. Evet güzel bir bilgisayar. Zaten var. şimdi öyle bir telefonu mahalle arasındaki telefoncu satsan kim alır? E tabii tabi canım onlar zaten özel şeyler. Ama enteresan bir telefonmuş. Teste gelirse de incelemek isterim. Ya i̇nşallah tabii yani hemen Ge incelemek isterim. Geleneksel kafalarımızı. Ya, yani sen <gülüyor> sen <'u> incele. <gülüyor> <gülüyor> Eski Eskime 3310 varsa onun yenisi çıkmış. De, seyredir. Evet, ya. Tamam teşekkür <gülüyor> <gülüyor> Yazıyorum bunları Osman. Şimdi bir diğer haber ise, PlayStation'ın dijital sürümünün Türkiye'ye evet. geldiği. Bu da Türkiye'ye bir gelme haberi. Ö önemli bir haber. Aslında Türkiye'ye gelmedi. Fiyatı Türkiye'ye geldi Evet. Sadece. Tabii dünyada Mesela... duyulmuştu. Aynen öyle. Biliyorsunuz arkadaşlar bunu geçtiğimiz senenin son çeyreğinde duyurdu Sony. Fakat dedi ki PlayStation 5'in dijital sürümünü bazı ülkelerde, bu bazı ülkeler arasında Türkiye'de var. 2021'in ilerleyen dönemlerinde satışı sunacağım dedi ve fiyatını da açıklamamıştı. Şimdi onun fiyatı da açıklandı. 6 bin lira 6 bence bin lira. gayet. Yani uygun. Dürüst olalım. Bana pahalı geldi ya. Neden neden diyeceksin olursa 400 dolar yurt dışı fiyatı. Letgo oyuncuları gibi sen var ya. Ama öyle de olmasın. 5.000 lira fiyatladı. <gülüyor> 3.000 liram var olur mu? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> yurt dışı fiyatı 400 dolar, Türkiye fiyatı hani şu anki kurla 7 7.5'te yani 7.5 değil şu an var 7 civarına indi şu anda kur. Evet 7.4. 4 kere 7 28 yapıyor. Tamam vergisi olsun, distribütör karı olsun, şu olsun, bu olsun. Tamam işte 6.000 lira. Ne yapacak? Distribütör kârı 300 lira mı yasın abi 300 lira e yani. değil de yani tamam mı? yani Bana biraz yüksek geldi açık söyleyeyim ama bu arada dijital sürümü bilmeyenler için söyleyelim. Normal PlayStation 5 sürümünde optik okuyucu var, DVD okuyucu evet, var. Ee, yok. Dijitalde yok bu. Aradaki tek part bu. Ne bileyim, bilgisayarlarda bile mesela şey yok artık. Hı. CD sürücü yok. Bence zaten olmasın yani şey zaten. Her yani. yani. yani o... İnternet hızının uçacağını kaçacağını söylüyorlar. Zaten şu anda var ya bir oyunu koyduğun zaman atıyorum 40 GB, 50 GB vesaire ortalama bir oyun diyelim. Yani 4-5 saat deniyor ya. Ne evet. yani? O yüzden enteresan bu hani şey ürün e, bu arada bunu için söyleyeyim. He? Özellikle söylüyorum Xbox'la karıştırılmasın diye. He, Xbox Çünkü, Series X fiyatları da düştü bu arada. Onu da belirtelim. Ee, geçen gün ben görmüştüm. Türkcell pasajdaydı sanırım. Ee, 7400 7500 liraydı. Düşmüş. Bayağı düşmüştü biliyorsunuz. 8300, 8300 liraydı. Şu anda orada bayağı bir fiyatı düşmüş. düşmüştü. Türkcell pasaja girmişken baktım bayağı bir ürün yelpazesi vesaire. Hayli geniş, bildiğin e-ticaret kafasına döndürmüşler. Ya şimdi. işte yeni bir adres olarak açtı Türkcell bunu biliyorsun. Biraz da o taraftan da biraz bahsediyor evet. Türkcell'in Pasaj platformunu. Ee, dünyanın ilk dijital operatörü olan Türkcell'in geliştirdiği bir aslında e-ticaret platformu bildiğimiz evet. işte diğer rakiplerinde olduğu gibi e güzel bir e-ticaret platformu ve Aralık 2020'da açıldı. Çok yeni bir hani daha yeni kurulan bir platform. Tabii şimdi mesela benim en çok e, rahatsız olduğum konu şu e-ticarette biliyorsun sahte ürün meselesi Aslında var. Aslında o senin rahatsız olduğun konu değil. Herkesin, Herkesin rahatsız, rahatsız olduğu konu. konu. Evet evet. <gülüyor> şimdi mesela bir şey sipariş veriyorsun. Da, fotoğraflar çok güzel gerçek ürün ama bir geliyor <gülüyor> bambaşka, bambaşka bir şey. Da, hayır bambaşka değil ama mesela çok dikkatli bakarsan ya da bazı özelliklerine dikkat ettiğinde o ürünün gerçek olmadığını anlıyorsun. Türksel pasajda bu sorun yok arkadaşlar. Sahte garantisiz ürün satılmayacak ve Türkcell güvencesi satılıyor şimdi. Ya şimdi Türksel değil de zaten böyle sahte şey ürün kimsenin aklına Gel, gelmez. Ama ki. diğer e-ticaret sitelerinde şöyle bir sorun var arkadaşlar. Bunu da size söyleyelim. Mesela farklı satıcılar oluyor ya. Adam ABC dükkanını açıyor oraya. Birebir taklit ürün getiriyor dışarıdan. Birebir yani böyle hiç anlayamazsınız. Anlayamazsınız doğru. Hani misal atıyorum AirPods diyelim. Açıyorsunuz, kapan normal AirPods'un ettir iPhone'la hemen çıkıyor işte eşleştiriliyor. Işte işte. Aynısını yapmış adamlar. Kapağı açıyorsunuz, direkt eşleştir falan çıkıyor. Evet. Ki bu ürünün fiyatı 400 lira, 300 lira falan. Adam bunu mesela indirim bindirim diyor, 1500 liraya normal gerçek Airpods gibi satıyor. Evet. Satmaya çalışıyor. O Dolayısıyla hani bu tarz sorun. şeylere denk gelmemek için hani bence Turkcell Passage fiyatları da uygun hani e, piyasanın Piyasa altında ya. olan şeyler, şeyler de, var. de var, indirimler de var. Özellikle şu anda hani yeni açıldığı için güzel kampanyaları da var. Ben takip etmenizi öneririm, bir göz gezdirmenizi öneririm. Gerçekten çok uygun fiyatlı ürünler de var. En azından hani aklınız kalmaz. Yani bu sahtemiydi miydi, taklit miydi, kazıklandım mı, dolandırıldım mı gibi sorunlarla da karşılaşmazsınız. Şimdi bir diğer önemli taraflardan bir tanesi hızlı teslimat var. Esnek ödeme seçenekleri var pasajdan. Bir de kolay iptal ve iade süreçlerinde olduğunu söyleyelim. Turkcell.com.tr üzerinden ulaşılabiliyor. Yani Turkcell.com.tr slash pasaj yazdığınız zaman... Doğrudan doğruya buraya geliyorsunuz. Neler var biraz ondan bahsedeyim ben isterseniz. Evet. Akıllı telefon, yeni teknolojiler, elektrikli ev aletleri, kişisel bakım ürünleri, oyun bilgisayarları, sporcu ürünleri, müzik ve hobi ürünleri ve bunun gibi böyle binlerce farklı farklı elektronik ürünü Türkcell güvencesiyle pasaj üzerinden alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir de şunu da belirtmek lazım arkadaşlar hani Türkcell pasaj deyince ben atıyorum diğer operatörle kullanıyormuş işte ben bundan yararlanamaz mıyım, buradaki indirimler beni kapsamaz mı? diye düşünmeyin? Diğer operatör müşterileri de Pekala Turkcell pasaja girip indirimlerden yararlanabiliyorlar. Ayrıca yakın zamanda güzel bir özellik daha gelecek. Mesela Turkcell pasajdan atıyorum siparişini verdin. Gidip bunu Turkcell mağazasından direkt olarak yani mağaza teslimat seçeneği Aynen var. Öyle. Oradan alıyorsun. Mağazadan teslimat, kargı hiç olmasa şeyle uğraşmıyorsun hani. Kargo geldi mi, kayboldu mu falan. pasajda aynı zamanda bulunduğu ile göre değişmekte beraber 24 saat içinde teslimat süreci de var ve Satın aldığım bir şeyde bir gün içinde kargoya veriliyor ortalama bir iş gün içinde. Bu da güzel bir özellik. hani Çünkü bazen ne oluyor? Benim çok başıma geldi o. Satın olsun mesela bir şey Osman. 3 gün, 4 gün, yok ses yok yani. Para çekiliyor, bilmem ne dört gün oluyor. 3-4 gün iyi bilmiyorum. ya yine. <gülüyor> ha, bazen <gülüyor> bazen sen unutuyorsun. Adam hala paketleme hazırlanıyor. Nasıl evet. bir paketleme yapıyorsa böyle. Sonra <gülüyor> bir geliyor kutu yamulmuş şu an. <gülüyor> Türksel'de bu bir iş gün içinde kargoya veriliyor arkadaşlar. Bu arada şunu da söyleyelim. Yerli bir e, platform. Türkiye'de geliştirildi ve Türk mühendisler tarafından yapıldı. Tüm altyapısı ve yapay zeka desteğiyle beraber müşteriye özelde çözümler ve öneriler de bulunabiliyor. Aynen Türksel evet. Pasaj böyle bir durumda söz konusu. Bu arada şunu da belirtelim arkadaşlar. Malum önümüz 14 Şubat. hani Sevgilinize belki bir hediye almayı düşünüyor olabilirsiniz. Türksel Pasaj'da %50'ye varan indirimler vardı. Ben bunu da sizlere dipnot olarak belirteyim. Eğer hani sevgilime böyle Eşimizi de alabiliriz ya. ya. Sevgili eşimiz işte ya. <gülüyor> Eğer böyle sevgilinize ya da eşinize. Hanımlar şimdi kızmasınlar yani. Evet, bir hediye almak istiyorsanız Türkcell Pasaj'a bence göz gezdirmenizde fayda var. Gerçekten çok uygun fiyatlı ürünler olduğunu bir kez daha belirtelim. Bir diğer gündemimiz ise biliyorsunuz Osman Boston Dynamics'un robotları vardı. Hatta geçen gün bir müzikli oyun... Elik şey, dalı. Evet. Elik <gülüyor> dalı koymuştuk onu bize. Evet evet. O e, robotların bir de Enterprise sürümü yani kurumsal diyebileceğimiz bir sürümü kurumsal çıktı. Kurumsal Kravatı takmış daha. <gülüyor> Beyaz yaka robotlar. Enteresan özellikleri var. O mesela bir şarj istasyonu var. Gidiyor kendisi oturuyor oraya şarj edebiliyor. Artı bir olay olduğu zaman tarayıcı tabanlı bir e, arayüzden o robotu çalıştırıyorsun uzaktan. Mesela özellikle tehlikeli yerlerde ya da hani sen evdesin gecenin bir vakti bir yerde fabrikada bir sorun ortaya çıktı. Gidip oraya hani kontrol etmiş için robotu yollayabiliyorsun. Bir e, tarayıcı tabanlı bir arayüz var oradan böyle işte kamerasını görüyorsun. Zoom girebiliyor. İşte atıyorum bir yerdeki sorunu filan. What is the matrix? Yani aynen öyle robotlar geliyor arkadaşlar ufak ufak geliyorlar. Geliyor da Türkiye'ye ne zaman gelir o da önemli. Türkiye gelir ya bence gelir de biraz zamana ihtiyaç var tabii. ki. Türkiye'deki robotun adı neydi ya bizim de bir tane robot vardı Aa, ya. evet ya yerli robotumuz vardı neydi? Düşmüştü ya. <gülüyor> neden ne düşmüştü ya. Güzel robot ama. Neyse. <gülüyor> bir sonraki başlığımıza geçelim arkadaşlar. Instagram yeni bir özelliğe daha kavuştu. Bu özellik Silinen gönderiniz artık aslında silinmeyecek. Yok 30 gün mi silinmeyecekmiş galiba? Tamam işte silinmeyecek. Yani şöyle bir şey arkadaşlar bunu Facebook şöyle duyurdu. Dedi ki hani son dönemde Instagram hesapları çok fazla eklenmeye başladı. Ben bu eklenmenin önüne geçmek için böyle bir özellik yapacağım. 30 gün boyunca geri dönüşüm kutusu gibi bir şey, şey yapacak. Orada Duracak. tutulacak gönderileriniz. Daha sonra 30 gün içerisinde eğer bu gönderilerinizi geri getirmezseniz tamamen silinecek. Peki şöyle bir şey gelebilir aklınıza. Ben bu gönderileri nasıl kalıcı olarak sileceğim şimdi malum. Ya. Adam mesela sevgilisinden ayrıldı. Onları hemen silmek istiyor. Bunları da arkadaşlar yapmaz için önce bir hesap doğrulama işlemi yapmanız gerekecek. SMS, e-posta vesaire. Yani Instagram hesabı tamamen sizin olduğunuza emin olduktan sonra o zaman gönderileri silmenize izin verecek. Ayrıyetten hikayeler de 24 saat süreyle yine burada tutulacak. Yani bugün bir hikaye paylaştınız diyelim. Normalde o bir günde zaten kayboluyor ama bir günde o çöp kutusu dediğimiz yani Olayın duracak. içerisinde duracak ve ondan sonra silinip gidecek zaten her şey. Bence güzel bir özellik yani tabii bizim Instagram hesabımız eklenmiyor vesaire ama ben bugüne kadar hiç gönderi de silmedim bu arada. Ama. Ben de silmedim evet. Yani işte bu şey için. Belki yani. ihtiyacı evet. olanlara bir şey olabilir yani. Hani tam yani hackerlar, ya işte diyorum ya gençler hızlı, bugün başka biriyle yarınbaşka, evet, yani hemen evet. fotoğraf atıyorlar sonra fotoğrafları Siz, silmek, silmek gerekecek falan. O yüzden ya da bakacak Kız yanlışlıkla babam beni takip etmiş hemen sinir. <gülüyor> geri dönüşmeye gitsin sonra geri getiririm onları. E, o yüzden arkadaşlar güzel bir özellik diyebiliriz. Evet Turkcell'le Teknoloji Haftalık Bakış programımızın daha sonuna geldik. E, önümüzdeki hafta yine farklı teknoloji haberleriyle karşınızda olacağız. O gün gelene kadar YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizleri Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Hoşçakalın.